Yo yo yo yo yo yo, yo, yo, yo was... merhaba arkadaşlar arkanızdan tekrar <gülüyor> hoş geldiniz. Bugün çok series 1 set. Niğba bak? sorry. 1 set. Bir kere demiş böyle. Evet. evet. evet, evet videoya girelim arkadaşlar. Demin. Hadi. Beni olamazsın, Benim gülüm. Ben aslında <gülüyor> aslındayım. Nasıl? <Ne? gülüyor> oh, atılıyorum bunu. Ali cankak geldi. Kim geldi? Okay, o was talking to the baby. She was. Ali geldi. Ali you did. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın Şöyle. İstersen ödeyebilirim. Oo. Tamamdır ya. Olur ya. Oh be. Ayşe Birazcık da bana da boş verebilir misin Sen de yıkılacak yer arıyormuşsun. Seni bizim evde, bizim Fakir oluyoruz? Bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. No you think I cheated on you? Okay. Nele onu, onu huru beri lori. Lori be. Atibial la cara. Böyle Jesus, Jesus ana şeyle yani Ne öyle bir şey Yanlış oldu galiba. ben. Çok komik ama ben bugün buna gülemeyecek kadar sıkkınım. Oh shit. Ölmedim ki. Oha! İçim aygınlık ne diyeceksiniz? Ozan dizi aa a dinledim. Evet. Neresiyle oynanmış? Gururlu oynanmış. Peki. Bak sen evde kal. Ortamda görünme tamam mı? Hemet zaten çocuk görünemiyor. Yi. Bizim iyiydi. O 21 oynuyordu. Aa a doğru mu? O iki tane kanalı var. Yalnız memlekette tek kanal var Lerimat. Diğer kanalı bir tane ne yapacaksın? Hepsi manyak bunlar, değil mi baba ya? Hepsi manyak bunlar. Hiç zor mu? bir de öpmeyi mi denesem acaba? Bir de öyle şey yapalım. Öperek uyandıracakmış. Öperek uyandırırsanız biz öperdik herhalde. Hadi bak. <gülüyor> Biraz ölümden buluşacağız, Ali kaptan! Ah mebii. Ölümden buluşacağız. Ana temiz çamaşır getirdi. Allah belanı versin Muntas. <gülüyor> Allah belanı versin Muntas. <gülüyor> Allah belanı versin Muntas. <gülüyor> <Allah belanı versin. gülüyor> <Allah belanı versin. gülüyor> <Gülüyor> Allah belanı versin Niye oğlum ne yaptım ben şimdi? Hiç içimden geldi. anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Allah belanı versin balığı gördün bu kız. Şeyde um Baba. <Gülüyor> <Gülüyor> Kupe baline demek? hiç. Komutanım, Yavuz üstümenim dışarıda saldırıyor Kim saldırmış peki? Saldırganlar. Kim dışarıda saldırıyor Kim saldırmış peki? diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. Görüyorsunuz? Bizim gibi, gibi. Kaka Kapı mı var? Oha, ya. Arkadaşlar. çok oru, vallahi. Saldırganlar saldırmış. Ay Saldırgan işte. Saldırmadan duramıyor adamlar. Yani yere getiriyor. Altı sene boş mu Bilmemiz mi? çok kovuk ya. Oha. Arkadaşlar <gülüyor> yorumda daha neyler daha neyler koyabilirsiniz Evet ve evet Bayreş <gülüyor>